Merhaba. <gülüyor> en sonunda buluştuk. Mu? Buluştuk. Kanalıma hoş geldiniz. Zaten beni uzun süreden beri de takip ediyorsunuz. Ben bir, bir buçuk aydan beri yanınızda yoktum. Maalesef telefon kırılmıştı. O yüzden zaten bana yorumda çok yazdınız. Abi nere neredesin? Bro neredesin diyen var. <gülüyor> Cüneyt'e de selamlar olsun. <gülüyor> Bro'cum geri döndüm. Sağlara tekrar. Uzun bir aradan sonra tekrar geri geldim. Hepinizi çok seviyorum. Bundan sonraki videolarımız... Emin olun çok daha kaliteli çıkacak. Baya iyi çıkacak. Çünkü telefon tamamen değişti. Hatta görüyor bak? Böyle arka tarafta falan karanlık da yok. Ki orası kapalı olmasına rağmen. Artık görüntüler... Efsane çıkacak. Kestiğim saçlar çok güzel olacak. Ayrıyeten... Bugün... Böyle bir tanışma faslarını Beni özlediğiniz için böyle bir video çekmek istedim Hazır gelmişken dedim ki Bıyıklarım da benim çok uzamış Şu bıyıklarımın Uçlarını makasla alalım Onun da videosunu çekeyim Videonun içinde kalsın Bunu da göstermiş olayım Hiç değilse geldiğime Bir anlam katmış olayım Beni özlediğinizin de Farkındayım çok teşekkür ederim Ahiretten kanalıma abone olursanız Bildirim çanını da açarsanız yeni videolardan haberdar olacaksınız. Yeni yeni güzel saç kesimleri gelecek. Bazı, şimdi ben belli bir süre girmediğim için çizik müzik isteyenler olmuş. İşte çizmeler falan. Onlardan yapacağım. Komple yüze ve kulaklara siri videoları atacağım. Nasıl yapılır diye. Nasıl sürülür. Onun teknikleri. Ufak çizikler. Onların teknikleri. kısadan uzuna doğru sakal teknikleri. Ayrıyeten benim Çekmemi istediğiniz videolar varsa bunları da bana yazarsanız yorumlarda ben size yardımcı olurum. Ama ve benim 10-11 yaşında bir tane müşterim var. Kendisi Ankara'da yaşıyor. İzmir'e geldiği zaman muhakkak bende tıraş olur. Hiçbir yere gitmez. Buradan Berk Durmuş'a çok sevgilerimi sunuyorum. Berk'cim merak etme ben seni unutmadım hafızamdasın, aklındasın. Ben sana bundan 1-1,5 bir, bir ay önce söz vermiştim. Videoyu çektiğim zaman seni hatırlatacağım diye, seni hatırlayacağım, seninle konuş söyleyeceğim diye unutmadım. Berk Durmuş'a Berk Durmuş'a kucak dolu sevgiler söylüyorum. Seni çok öpüyorum. Berk'cim okullar başladığı zaman dersleri aksatmak yok. Her zaman olduğu gibi güzelce dersini çalışıyorsun ve sen çok zeki bir çocuksun. Kendine dikkat et, seni çok seviyorum, öpülüyorsun. Şimdi ben tripodu alacağım, şöyle koyacağım. Camdan çekeceğiz. Bakalım camdan nasıl olacak? İlk defa öyle bir deneme yapalım. Başlayalım mı? Ben tripodu alayım. Tabii ben şimdi videolarda durdurma vurdurma olayını bilmediğim için artık kusura bakmayın yani. Maalesef bu işlemi böyle camdan yapacağız gibi duruyor. Merhaba. Mesela ben bunu bu kadar yaklaştırdım ama bu herhalde sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Acaba benim bıyığım ben bıyıkları buradan şuradan alırken görüntü bozulur mu? Yani ben bulanıklaşır mıyım tam olarak bilmiyorum. İnşallah bulanıklaşmam. Şöyle basarsak bir yerler açılıyor galiba. Ana vallahi bir yerler bulanıyor bir yerler açılıyor. Mesela şunu bu sarı şeyi biraz oynatsak oluyor mu? Ha böyle mi açıyor? Galiba böyle bir şeyler oluyor. Bir deneyelim mi? Tam olarak bilmiyorum ama. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. <gülüyor> i̇nşallah bulanık çıkmam. Vallahi arkadaşlar ben de tam olarak bilmiyorum ya şimdi. Daha telefonu yeni öğreneceğim. Yavaş yavaş öğreneceğim. Mesela siz şu an beni inşallah bulanıksız görüyorsunuzdur. Şöyle bir bakayım. Bulanık değilimdir herhalde ya. Diye tahmin ediyorum. Şimdi ne yapalım? Hazır gelmişken böyle ufak bir tane şu bıyıkları bir makasla açalım mı? Açalım. Ama ilk önce bu tarakla değil. Bir saniye. İnce tarağı almanız lazım. Bir ince tarağı alalım. Ondan sonra da yaparız. Vallahi hiç böyle bir kaliteli video olmamıştı. Şimdiye kadar bu kadar iyi çıkmamıştı hiçbir şey. Galiba bu ve bundan sonraki videolar baya kaliteli çıkacak. Beni kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana ben olmadığım süre zarfında mesajlarınız için, yazdığınız yorumlar için de ayrı ayrı çok teşekkür ederim hepinize. Gerçekten yani ben anladım ki YouTube'da bir aile kurmuşum. Yavaş yavaş aile olmuşuz. Beni merak etmişsiniz yokum diye yazmışsınız. Allah razı olsun. Eğer ki bana yazmak istediğiniz ve sormak istediğiniz başka şeyler varsa bana Instagram'dan halim.altankinkav adresinden yazabilirsiniz. Ayrıyetten şirket hesabım olan Salon Halim Kinkav Official oradan da takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa yazabilirsiniz. Üstüne üstlük. ayrıyetten TikTok'ta da varım. Halim Altan Kinkav 1925 diye. Orada da saç kesimleri paylaşıyorum yavaş yavaş. Hepsi olacak. Şimdi gelelim bıyıkları düzeltmeye. Şimdi ilk önce tarakla güzelce taradınız ya bunun şırakları için de söylüyorum. Hani korkmanızı Korkulacak hiçbir şey yok. Güzelce tarayın. Ondan sonra makas. Fazla bunun ağzını açmadan. Çok fazla açmadan. Çünkü çoğu ağaçlarınız zaman Allah korusun maazallah. Cağır diye buraya deriye girebilme ihtimaliniz var. Küçük adımlarla gideceğiz. Mesela. böyle taradınız. Şu köşeden. Mesela benim buralarım uzun ya, ben bunların alınmasını istemiyorum. Buraya böyle ayırın. Ufak adımlarla ve şu ağzı çok fazla açmıyorsunuz. Şu kadarcık bir ağız açıklığı yeter. Görüyorsanız ufak ufak. Minik bilik gördünüz mü? Bunu bonus olarak çekiyorum. Videonun içinde o kalsın diye. Tekrar güzelce tarayın. Çünkü düz olması lazım. Ona göre ayarlayın. Mesela siz az, önceki, az önce ne yaptık? Üst katmanı aldık. Şimdi ne oluyor? Bunun altında kalanlar var. Onu da Böyle yaparak alabilirsiniz. Bir düzenlemesine bakalım. Düz mü? Gayet düz duruyor bence. Buralarda kalabilir. Bunları diklemesini. Bir şekilde alabilirsiniz. Makasın ucunu çok fazla açmayın. Haberiniz olsun. Ve fık, olay bu kadar. Şöyle bir kontrol edelim. Tamam. Olayımız bu kadar arkadaşlar. Tabi videomu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bundan sonraki yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sormak istedikleriniz varsa dediğim gibi yorumlar kısmına ve instagramdan yazabilirsiniz bana. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Artık hep beraber birlikteyiz. Yan yanıyız. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.